Gençler selam ben Sevmeyli Hoca Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlar 2023 TYT Matematik kampımızın ikinci haftasının 3. günündeyiz Ve konumuz bölen sayıları ee, Bölen ile alakalı arkadaşlarım Yaklaşık 16 tane örnek çözeceğiz bu videomuzda Ve konusunu anlatacağım Mantığını anlatacağım her şeyden önce ee, Neden bölen sayılarında Bu şekilde formüller var bunları öğreneceksiniz Arkadaşlar ve Bölen sayılarıyla alakalı Başka hangi konuların içeriğinde bunları bulabilirsiniz? Bunları göreceğiz. Daha sonrasında da bir test çözeceğiz arkadaşlar bölen sayılarıyla alakalı. O da ikinci videomuz olacak. Bu videoda yaklaşık 1-2 saat sonra yayınlamış olacak. Ve sevgili arkadaşlarım bölen sayılarında da son verip daha sonraki, daha sonraki konumuza geçeceğiz. Faktöriyel konumuz olacak. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Sizin de vaktinizi çalmayıp başlayalım biz konumuzu anlatmaya. Evet gençler konumuz bölen sayıları demiştik. Bilgi kısmında bunun ne demek olduğunu, ne anlamına geldiğini bir işleyelim bakalım. X, üzeri Z fark masallar. A, B, sayma sayıları olmak üzere. N sayısı X üzeri A çarpı, Y üzeri B çarpı, Z üzeri C. İşte bu sayının arkadaşlarım kaç tane doğal sayı böleni vardır? Doğal sayı böleni derken hocam aslına bakarsanız pozitif tam sayı böleni vardır desek de Pozitif tam sayı böleni vardır Kitaplarda bu şekilde de sorulabilir Bu şekilde de sorulabilir Dikkat et olan Tamam mı? Bak Pozitif tam sayı böleni Zaten bir sayı sıfıra bölemez yani Doğal sayıların şey sıfırda var da Bir sayı zaten sıfıra bölemez e, Sıfıra bölemiyorsak e, Doğal sayılar demiştik 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye Böyle sonsuz tane sevgili arkadaşlarım Sayıdan bahsediyoruz Doğal sayılar e, Pozitif tam sayı böleni dediğimiz zaman Aynı şey ifade edilmiş oluyor Peki hocam kaç tane? Hocam şu kadardır bak Üsler var ya eğer x, y, z asalsa bunların üstlerindeki sayma sayılarını sen 1 artırıyorsun. a artı 1 çarpı b artı 1 çarpı c artı 1 tane doğal sayı böleni vardır diyoruz. İşte sevgili arkadaşlarım kuralımız bu. Eğer pozitif tam sayı böleni veya pozitif doğal sayı böleni soruluyorsa a artı 1 çarpı b artı 1 çarpı c artı 1 yazacaksın. Ya hocam bu X üzeri A çarpı Y üzeri B çarpı Z üzeri C çarpı X, Y, Z, T diyelim T üzeri D varsa ve T de asalsa o zaman ne olacak? O zaman da D artı 1'i de ekleyeceksin buraya. Üstleri 1 artıyorsun Artırıyorsun ve bunları çarpıyorsun. Elde ettiğin değer sana pozitif Doğal sayı bölen adedini veriyor. Bakın adedi veriyor. Tamam mı? Öyle toplamını çarpımı falan vermiyor. Adet veriyor bize sadece. Pekala. Notumuzda ise Sevgili arkadaşlarım. Şimdi tabi Şöyle düşünelim. Bu notu ilmek ilmek işleyin arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde yazın. 12 sayısını ele alalım. Tamam? 12 sayısını. 12 sayısını. Ben tutup asal çarpanlarını ayırırsam eğer. Şu şekilde yazarız bak. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm 1. Yani benim buradaki 12 sayım aslına bakarsanız 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 biçiminde yazılabilen bir sayı. Asal çarpanlarına ayrılmış versiyonudur bu 12'nin. Tamam? E şimdi 2 ve 3 asaldı zaten. Amaç buydu zaten. Şuradaki 2'yi ve buradaki 1'i kullanacağız. Ben pozitif tam sayı böleninin kaç tane olduğunu biliyorum. 2 artı 1 çarpı 1 artı 1 tane olduğunu biliyorum. Üstte formülle öğrendik ya. 2 artı 1 3 yapar. 1 artı 1 de 2 yapar. 3 kere 2'den 6 tane pozitif tam sayı böleni vardır deriz. Şimdi bakın burayı dikkatli dinliyorsunuz. Aslında bu 12'nin bölenleri hangileriydi? Bakın 1 böler. 2 de bölüyor. 3 de bölüyor. 4 de bölüyor. 6 da bölüyor. 12 de bölüyor. Ki gerçekten bakın 12, 6, 4, 3, 2, 1 toplamda 6 tane arkadaşlar. Uzun uzadı 12 küçük bir sayı. Bu sayı eğer çok daha büyük bir sayı olmuş olsaydı tek tek oturup da kaç tane olduğunu saymak yerine bu formülü kullanmak çok akıllıca bir hareket olacaktı. Tamam Peki ben buradan bu işi başka nerelere götürebilirim? Ben derim ki bak 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 bu sayıyı tam bölüyor eyvallah bunda sıkıntı yok. Peki negatifleri bunların negatifleri de 12'yi tam böler mi? Yani eksi 1'i, eksi 2'si, eksi 3'ü, eksi 4'ü, eksi 6'sı ve eksi 12'si acaba 12'yi tam bölüyor mu? tam bölüyor ve dikkat edin ne kadar pozitif varsa o kadar da negatif oluyor tam sayı böleni olmuş oluyor arkadaşlar ne kadar e, pozitif varsa o kadar da pozitif e, negatifi olmuş oluyor e o zaman şöyle diyebilir miyim ben hocam örnek veriyorum burada 12 sayısı için altı tane pozitif bölen var diye Evet altı tane de negatif var o zaman biz biz tam sayı tam sayı bölen adedi diye bölen adedi diye yeni bir kural oluştursak Olur mu olur bak üstteki formül için konuşuyorum şunun için konuşuyorum yaptın ya sen a artı 1 çarpı b artı 1 çarpı c artı 1 dedin ya hani kızımın sesi geliyorsa kusura bakmayın a artı 1 b artı 1 ve c artı 1 dedik ya pozitifleri için e bir bu kadar da negatif varsa o zaman ne yapmamız gerekiyor tabii ki bunu 2 ile çarpmamız gerekiyor ki tam sayı bölen adedini bulalım. Peki negatif bölen adedi, negatif tam sayı bölen dediğini soruyorsa pozitifinkiyle aynısı olacak. Çünkü negatif pozitif varsa o kadar da negatif var. Anlaştık mı? Pekala arkadaşlar. Şimdi örnek 1'e bir bakalım. Gelin beraber inceleyelim. Notunuzu güzel alınıma tamam mı? 180 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır diye soruluyor. Yukarıdaki 12'ye yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Yani 180'i biz ne yapacağız arkadaşlarım? Asal çarpanlarına önce 1 güzel ayıracağız. 180 ayırdığınız takdirde bakın 2'ye bölün 90... Tekrar 2'ye bölün Hocam 45 2'ye bölünmüyor 3'e böleceğiz 3'e böldüm 15 tekrar 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1 geldi Şimdi bu 150 180 sayımız bizim Aslında bakarsanız demek ki bak 2 tane 2 olduğu için 2'nin karesi 2 tane 3 olduğu için 3'ün karesi çarpı 1 tane 5 olduğu için 5 üzeri 1 yazdım Tamam Daha sonrasında da bana doğal sayı diye sorduğuna göre pozitifleri soruyor Pozitifleri soruyorsa ben derim ki 2'yi 2'yi ve 1'i tek tek arttırırım, birer birer arttırırım. 2'ye 1 ekledim 3. 2'ye 1 ekledim 3. 1'e 1 ekledim 2. Ve bunları çarptığım takdirde 18 gelir ve derim ki 18 tane doğal sayı böleni vardır derim. Doğal sayı böleni vardır. Ya da pozitif tam sayı böleni vardır diyebilirsiniz arkadaşlarım. Anlaştık mı? Ben bu soru için Tam sayı bölen adedini sormuş olaydım. O zaman ne cevap verecektin? Tabii ki hocam 18'in 2 katı rahat ol artık. Tabii ki 18'in 2 katı 36 tanedir diyecektin ama tabii bunu sormadık bu soruda. Tamam? Umarım güzel öğrenmişsindir. Umarım verim almışsındır. Gidip geçelim ikinci örneğimize. A sayısı demiş ki 150 çarpı 30 çarpı 60 sayısının kaç tane tam sayı böleni vardır diye soruluyor. Bak bu da farklı bir versiyonu ha. Yukarıda direkt düpedüz 180'i sorduk. Aşağıda 3 tane sayı var ve bunların çarpımının tam sayı bölenini soruyor. Bak bir de neyi sormuş? Tam sayıyı sormuş. Yani negatifler de dahil bu sefer. Pozitif negatif diye belirtmemiş. Hepsini soruyor alayını soruyor. Şimdi o zaman tek tek. 150 sayısını, 150 sayısını asal çarpanlarına ayıracaksınız arkadaşlar. Nedir? İşte 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. Sonra geldiniz 30'u ayırıyorsunuz arkadaşlar masal çarpanlarına. 30'u ayırmak için de 2'ye böldüğünüz 15. 3'e böldüğünüz 5 ve 5'e böldüğünüz 1. Daha sonrasında bir de ne yapıyoruz? 60'a ayırıyoruz. 60'a ayırdığınız takdirde de 30'un 2 katı olduğu için zaten bir iki fazla olacak şu şekilde. Hani 2'ye böldüğünüz 30, 2'ye böldüğünüz 15, 3'e böldüğünüz 5, 5'e böldüğünüz 1 tarzında. Şimdi 1'e 2, 3, 4 tane ikimiz var. O yüzden 2 üzeri 4 yazdım. Çarpı. 1, 2, 3 tane 3'miz olduğu için 3 tane 3'ü bu şekilde yazdım. Çarpı. 1, 2, 3, 4 tane de 5'miz var. Dolayısıyla 5 üzeri 4 yazdım. Demek ki 150 çarpı 30 çarpı 60 işte şuradaki sayımıza eşitmiş. Buraya yazdığımıza eşit. Peki şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi tam olarak şunu yapacaksın. Şunu, şunu ve şunu. Biz... Bunları bir artıracağız yani 5 çarpı 3'ü bir artırdım 4, 4'ü bir artırdım 5. Ne yapar arkadaşlar? 100 mi yapar? Şimdi bu 100 ne? Pozitifler. Pozitif tam bölenler. Bizden ne istenmişti güzel arkadaşım? Tam sayılar istenmişti. E madem tam sayı soruyor diyeceğim ki ya ne kadar pozitif varsa o kadar negatif yok muydu? O zaman benim cevabım 100 çarpı 2'den tabii ki 200'dür diyeceğim ve soruya noktayı koyacağım. Umarım anlaşılmıştır. Umarım üstteki sorudaki gibi bir verim almışsındır. Ben şimdi üçüncü örneğimi çözüyorum. Daha da net pekişecek. 14'ün küpü sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır diye soruluyor. 14'ün küpü. Dikkat edin. Hemen 3'ü 1 artırıp hocam 4'tür demeyin. Tamam. Neden? Çünkü şartımız şuydu bizim. Tabandaki sayı asal olacak. He tamam o zaman basit ya değil mi? 14 dediğimiz sayı aslına bakarsanız 2 çarpı 7'dir. Bakın asal oldular. 14'ün küpü dediğimiz zaman 2 çarpı 7'nin küpünü almamız gerekiyor ki bu da 2'nin küpü çarpı 7'nin küpünün aynısıdır. Madem öyle 2 ve 7 artık asal olduğuna göre ve doğal sayıları sormuş yani pozitifleri sorduğuna göre ben 3'ü ve 3'ü 1 arttırıp çarpacağım. 3'ü 1 arttırdım 4. 3'ü 1'e artırdım 4. Peki cevabım ne olacak? 16 olacak sevgili arkadaşlar. Bakın buraya bir not alabilirsiniz arkadaşım. Eğer tabandaki sayı asal değilse bunu asal çarpanlarını ayırarak yapacaksın. Asal çarpanlarını ayırarak çözeceksin diye mutlaka kendine küçük bir not al. Tekrar ederken ihtiyacın olur. Anımsarsın güzel olur. Devam ediyorum 4. örneğimle. 101 ile aralarında asal AB 2 basamaklı sayısının 12 tane pozitif tam böleni varsa ABAB AB 4 basamaklı sayısının kaç tane pozitif böleni vardır diye soruluyor. Şimdi bu ABAB'den kastın ne acaba? Arkadaşlarım çözümlemeyi öğrendik biliyorsunuz. Peki bu ABAB'yi istediğimiz şekilde bize uygun olan formatta ihtiyacımızı görecek şekilde çözümleyebilir miyiz? Deneyelim bakalım hadi. Şimdi arkadaşlarım biliyorsunuz ki ben bu AB, AB sayısını AB00 artı AB biçiminde yazabilirim. Çünkü ben bunları topladığım takdirde AB AB4 basamaklı sayısını elde edebilirim. Zaten şuradaki sayımızı biliyorsunuz ki AB 2 basamaklı sayısı iken Bak buradaki AB 2 basamaklı sayısını Aslında buraya 2 tane 0 ekleyerek 100 ile çarptığının ip veriyor Tamam mı? O zaman 100 ile çarptığına göre 100 tane AB diyebiliriz Peki ben bunları topladığım takdirde 100 AB ile bir tane AB'yi toplarsam ne olur? 101 tane AB 2 basamaklı sayısı olur AB AB 4 basamaklı sayısının 101 çarpı AB 2 basamaklı sayısına Eşit olması gerektiğini bulduk Bunu bulduktan sonra ne işlem yapacağız? Hocam bir kere, bir kere şuradaki AB sayısı, buradaki AB sayısı 101 ile aralarında asaldı. 101 ile arasında asal. Yani ortak herhangi bir böleni yok 1 haricinde. Peki bu AB sayısının kaç tane pozitif tam böleni vardı? Hocam 12 tane varmış. E çok güzel. Şimdi o halde ben şöyle diyeceğim. 101 dediğimiz sayı zaten asal. Bakın 101 zaten asal. Olduğunda 101 üzeri 1 diyeceğim çarpı ab2 basamaklı sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halini de ben bilmiyorum ya ab2 basamaklı sayısının ne olduğunu buna da şöyle diyelim ee, a üzeri x çarpı b üzeri y biçiminde yazılmış bir sayı olsun bakın şu kısım aslında bakarsanız ab2 basamaklı sayısıdır diyelim a ve b'yi kullandığımız için a ve b demeyelim çirkin durur ee, m üzeri x ve n üzeri y sayıları diyelim tamam mı şimdi bakın Burada x ile 1'i toplayacağız. Y ile de 1'i toplayıp çarptığımız zaman aslında bakarsanız ne geliyormuş? 12'nin ta kendisi geliyormuş. O zaman yazayım ben buraya 12. 12 geldi sıkıntı yok. İyi hoş güzel de peki buradaki 1'i de ben 1 artırıp çarpmayacak mıydım? Evet aynen öyle yapacaktım. 1 bir artı 1'i de eklersen eğer zaten şurası idi ya. Şurası kaç yaptı iki? İki 2? 2 kere 12'den Buranın cevabına gelir? 24 Bize neyi sormuştuk? Pozitif böleni Zaten pozitif bölen formatına uygun biçimde yaptık soruyu Demek ki cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? 24 olacakmış Anladın diye düşünüyorum Umarım anladın Şimdi sevgili arkadaşlarım Geçelim 5. örneğimize Şimdi 5. örnek için Sana şöyle bir tavsiyede bulunayım ben <gülüyor> Gençler Dikkatli dinleyin Tamam mı? Dikkatli dinleyin. Çünkü buradan farklı kapılar da açacağız. ilerki konularda. Bak bunu demedi deme. Farklı kapılar açacağız. Bu kısmı çok iyi anlarsan ileride zorlanmayacaksın. Anlaştık. Umarım, umarım mesajı almışsındır. Şimdi bak o zaman düşünelim biraz. 1200 sayısının doğal sayı bölenlerinden kaç tanesi onun katıdır diye sorulmuştu bize. 1200 sayısını Tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Asal çarpanlarını ayırmamız gerekiyor. Şöyle yaptık ve başlayalım ayırmaya. 2'ye böldüm arkadaşlar 600. Tekrar 2'ye böldüm 300. Ve ben bunu tekrar 2'ye böldüm 150. 2'ye yine bölünür 75. Şimdi artık 3'e bölünür 25. 3'e de bölünmüyor 5'e bölünür 5 ve 5'e bölünür 1. Artık asal çarpanlarına ayrılmış halini yazabilirim. 1200 eşittir. Ne yazacağım arkadaşlarım? 2'den kaç tane varsa o kadar. 2 üzeri 4 çarpı 3'ten bir tane var. 3 üzeri 1 ve 5'ten 2 tane var. 5'in karesi. Şimdi kaç tanesi 10'un katıdır diye sorulmuştu değil mi? O zaman ben şöyle diyeceğim bak. 10 sayısını üretebilmek için benim 2 tane asal sayıya ihtiyacım var. Bunlardan bir tanesi 2, öteki de 5. Bir tane 2'ye, bir tane 5'e ihtiyacım var. O zaman ben bu 1200 sayısını bakın şuradan şöyle çektim şu şekilde size daha kendini ifade edebilir kıvamda bir e, çarpanlara asal çarpanlarına ayrılmış halini yazayım. Şuradan bir tane 2'yi aldım 2 üzeri 3 dedim 3'e ihtiyacım yoktu 3 kalsın bir tane de 5'e ihtiyacım vardı bir tane 5 kaldı çarpı diyorum devam et diyorum bir tane 2 çalmıştım bir tane 5 çalmıştım bakın şu an şu şunun aynısı arkadaşlar. Ve dikkat edin şuradaki 2 kere 5 ne demek? 10 demek. Yani eşittir dedim. 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 10 dedim tamam mı? Bakın bu 10'u ben aslında bakarsanız cebime aldım. 10 sayısını aldım masaya şöyle kenara koydum. Şimdi diyorum ki şuranın toplam kaç tane toplam kaç tane doğal sayı böleni vardır diye düşünelim. 3'ü 1 artırın 4. 1'i 1 artırın 2'dur. 1'i 1 bir artırın 2 ve bunları çarpın arkadaşlar 16 tane mi yapar? Şimdi diyorum ki ayırdığımız 10 haricinde bakın ayırdığımız 10'un haricinde 16 tane pozitif bölen kaldı ya. Şimdi ben o 16 tanesinin bunun içinde 10'un katı olan da var olmayan da var hiç sıkıntı değil. Ben bu 16 tanesini az önce kenara koyduğum masanın üzerine koyduğum o 10 var ya o 10 her birini tek tek çarparsam eğer. Ne olur? Hepsi onun katı olmuş olur. E zaten bana da onun katı olan tam sayıların adetlerini sormuyor muydu? Bölen adetini sormuyor muydu? Evet. O zaman kaç taneymiş arkadaşlar? Tabii ki 16 taneymiş diyeceğiz. Bunun da mantalitesi, bunun da mantığı budur diyeceğim sevgili arkadaşlar. Ve geçtiğim altıncı örneğime. Kenar uzunlukları, tam sayı ve alanı da 150 metrekare olan kaç farklı dikdörtgen vardı? Şimdi bir dikdörtgenden bahsediyor arkadaşlar ve bunun alanının alanının ne olduğu bilgisi verilmiş 150 metrekare olduğu bilgisi bize verilmiş. Bu bir dikdörtgen ve alanı 150 metrekare. Ben bu dikdörtgenin alanını nasıl hesaplıyordum? Uzun kenar çarpı kısa kenar yapıyordum değil mi? Peki şimdi a çarpı b'nin artık ben 150 metrekare olması gerektiğini de öğrenmiş bulunuyorum artık. Buraya kadar gelebildiysen zaten iyi. Tamam? Şimdi bundan sonra ne yapılması gerekiyor? Aslında burada bize dikdörtgen sayısı falan sorulmuyor. Şu soruluyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. 150 sayısını sen bir kere 150 biçiminde yazabilirsin. Veya 2, 2 kere 75. Veya 3 kere 50 biçiminde yazabilirsin. Veya 5 kere 30 biçiminde tabii ki yazabilirsin. Bunları çoğaltabilirsin. Ama bu ne kadar olduğu belirsiz. Tabii ki 150 sayısı küçük bir sayı olduğu için... Tek tek yazarak da bulabilirsin. Fakat biz tek tek yazmayacağız. Konunun amacı bu zaten. Uzun uzadıya bunu buradan tutmak e, varken şöyle tutma diye ben bunu sana anlatıyorum. Tamam mı? Şimdi çok iyi dinle. Gençler bu 150'yi ben asal çarpanlarına ayırırsam ne gelir? 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25, 5'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1 dedim. Böylelikle 150 sayımız bizim ne olmuş oldu? 2 üzeri 1 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 5'in de karesi olmuş oldu. Bu 150 sayısının kaç tane pozitif tam böleni var? Onu nasıl bulacağım? Üstlerini tabii ki 1 artırıp çarpacağım. 1'i 1 bir artırdım 2, biri 1 bir artırdım 2 ve 2'yi 1 artırdım 3. Bunları da çarparsak 12 tane pozitif tam sayı böleni mi gelir arkadaşlar? Eğer ki 12 tane pozitif tam sayı böleni varsa 12 tane de şu şekilde alternatif vardır. Yani bizim buradaki dikdörtgen bahçemiz sevgili arkadaşlarım toplam 12 farklı bahçeden bir tanesi olabilir. Yani ben sana kenar uzunlukları tam sayı olan dikdörtgen biçiminde ve alanı 150 metrekare olacak şekilde bir dikdörtgen bahçe yap dediğim zaman sen bunu 12 farklı biçimde bahçe oluşturabilirsin demek zaten bu. Tamam. Şimdi gençler şöyle sayfamıza uzaktan bir bakalım. Sen de motive ol ben de motive olayım. Bakın vallahi şöyle doldurmuşuz dayamışız döşemişiz. 10 numara 5 yıldız. Eğer senin de sayfan bu şekilde düzenli ve bu şekilde doluysa tebrikler güzel kardeşim. Bugün de matematik adına güzel işler yaptın. Kendini geliştirmek adına güzel işler yaptın. Valla ne yalan söyleyeyim ee, çalışmadan olmuyor ee, hiçbir konuda hiçbir konuda çalışmadan olmuyor arkadaşlar. Eğer çalışıyorsanız düzgün çalışıyorsanız emek sarf ediyorsanız bir konuya kafa yoruyorsanız o iş zaten güzelleşir. Atalarımız da demiş ne demiş? Bakarsan ba, bakmazsan dağ olur demişler değil mi? Tabi biraz e, z kuşağını anlayan dilden bunları ifade edebilmek gerekiyor. Bunlar biraz eski e, klasik atasözleri olarak kalmış fakat hala geçerliliğini sürdüren şeyler. Hayatta her konu için bu geçerli. Eğer düzgün bir şekilde çalışıyorsan, düzgün işler yapıyorsan, doğru adımlar atıyorsan, sorumluluklarını biliyorsan senden alası yok. Bu dünyada başarısız olman için hiçbir sebep bulamazsın. Bak başarısız olmak istersin sebep bulamazsın. O derece. Tamam mı? Dolayısıyla çalışacağız arkadaşlar. Çalışmadan olmuyor. Emek olmadan yemek yiyemiyorsun hiçbir şekilde. Hele ki şu devirde. Tamam Dolayısıyla ha şöyle diyebilirsin, şöyle diyebilirsin. Bazen benim ufaklık söylüyor, benim kardeşim söylüyor. Diyor ki ya abi diyor bak diyor o da diyor çalışarak mı yaptı diyor. Ya iyi de istisnalarda kaideyi bozmuyor biliyorsun. Ya bunun için e, hangi atasüzünü açarsan aç bunu anlayabilirsin zaten. Bunda sıkıntı yok. Ve gerçekten arkadaşlar şu an bir kamp kitabı edindin. Bu kamp kitabından işte e, İsmail Hoca'yı dinliyorsun. Bakın arkadaşlar cam kapalı. Kapı kapalı. Odada bilgisayar çalışıyor. Hava şu an dışarıda 32 derece. Evin içi şu an 34 derece. Ve ben kavruluyorum. Ama sana video çekiyorum. İzlense de çekeceğim. izlenmese de çekeceğim. Ama yapacağım bunu. Neden? Çünkü emek vermem gerekiyor. Ve benim emeğimin karşılığı sevgili arkadaşlarım sizin başarınız olacak. Ve siz başardığınız takdirde ben kendime gurur duyacağım. Bunu yapmamdaki amaç bu. Tamam. Dolayısıyla... Senden ricam, sıcağın altına geç, ders çalış demiyorum. Güneşin alnına çık, git orada ders çalış demiyorum ben sana. Uygun bir ortam bul, ders çalış. Kendine vakit ayır, ders çalış. Instagram'da günlük iki saat mi geziyorsun? Bir saat gez, bir saat ders çalış. Veya iki saat boyunca uzanıyor musun günde? Bir saat uzan, bir saatinde ders çalış. Bu seni yormaz, emin ol. Daha zinde olursun, daha enerjik olursun, daha dinamik olursun. Buna emin ol. Bunu ben yaşadım. Bunu daha öncesinde eğittiğim binlerce öğrenci yaşadı bunu zaten. Tamam mı? Ve bunlar deneyimlere bağlı olarak benim sana verdiğim öğütler. Dolayısıyla dolayısıyla istersen bunu öğüt olarak al kendine. Vallahi istersen alınıyorsan alın, güceniyorsan gücen, beni hiç e, ilgilendirmez, beni hiç alakadar etmez. Ama şu an oturup beni dinliyorsan demek ki benim de sözlerime değer veriyorsun ki dinliyorsun. Lütfen güzel kardeşim otur. Otur, dizini kır, evinde ders çalış ve sene sonunda üzülme. Sene sonunda üzülme. Tamam? Ben seni, ben seni çok iyi anlıyorum bu konuda. Zaten yeni bir sınav, yeni bitmiş 2022 sınav. Düşünsene. Hani şöyle mi olmak istersin? Ee, çok temkinli bir biçimde, ne olacağı belirsiz bir biçimde. Biraz korkarak, biraz endişeli bir biçimde sınav sonuçlarının açıklanmasını mı beklersin? Acaba sınav sonuçları açıklandı diye herhangi bir haber çıktığında e, bu spekülasyon bile olsa, e, herhangi bir haber duyduğunda yüreğin hop hop edip böyle korkup içine mi sinmesini istersin? İçine mi sinmek istersin? Yoksa şunu mu demek istersin? Lan zaten hani tamam başarılı olduğumu biliyorum da bir açıklansın da kurtulsak diye bir rahatlık mı istersin? Vallahi rahat olmak çok güzeldi. Yemin ederim çok güzel. Evet, gençler devam edelim biz. Fazla konuştuk değil mi? Diyor ki örnekte de 38 sayısının tam bölenlerinin bu sefer toplamı sorulmuş bir attaki sorumuzda da farklı bir e, versiyonu var bunun. O yüzden bu iki örneği arkalı önlü iyi dinleyin, tamam mı? 38 sayısının tam bölenlerinin toplamı. Hemen 38 sayısını asal çarpanlarına ayıracaksınız. Gözünüzde ayırabiliyorsanız o çizgiyi çekmenize gerek yok. Ki ayırabilirsiniz ben size güveniyorum. 2 kere 19'dur bakın. 2 de asal 19 da asal. E bana demiş ki tam bölenlerinin toplamı. Bu 38 sayısının tam bölenleri nelerdir? Hocam 1 bölüyor işte. 2 bölüyor. E 19 böldüğünü gördük. Bir de 38 bölüyor. Başka bir böleni yok ki zaten başka bir böleni olmadığını da şu şekilde de anlayabilirsin. Bak şimdi. Şunun üzerine 1 bir yazdım. 1'i 1 bir arttırdım 2. 1'i 1 arttırdım 2. Eşittir 4. E tamam çok güzel. 4 tane olduğunu bulmuştum fakat tam bölen diyor. Ona da dikkat et be güzel arkadaşım. E tam bölen diyorsa negatifleri de istiyor. O zaman demek ki 1. Eksi 2, eksi 19 ve eksi 38'den de bahsediyor bu vatandaş. Ve bunların tamamını topla diyor. Ben bunları toplarken artı 1, eksi 1, artı 2, eksi 2, 19, eksi 19, 38, 38. Bunların hepsi gitmiyor mu? Gidiyor. O zaman elimizde koskoca ne kalıyor? Bir sıfır kalıyor arkadaşlar. Tamam. O halde, o halde bir not yazabilirsin. Eğer senin elinde bir sayı varsa, bir sayı varsa ne tam sayısının diyelim. Tam sayısının. Tam sayısının, tam bölenlerinin toplamı, tam bölenlerinin toplamı daima, daima nedir diyeceksin? Sıfırdır. Daima sıfırdır arkadaşlar. Çünkü hep dedik ya pozitiflerin zıttı negatifler zaten o sayıyı bölüyordur. Tamam mı? Bir sayıyı 5 bölüyorsa 5 de böler. E bunları topladığın zaman 0. Bir sayıyı 10 bölüyorsa 10 da böler. E bunları topla gene 0. Her türlü 0 gelecek. Peki bu soru alttaki gibi sorulmuş olsa. Yani 28 sayısının asal olmayan tam bölenlerinin toplamı sorulursa. Çok dikkatli dinliyorsun. 28 sayısını gidip asal çarpanlarına ayıracaksın ki bu yani 2 çarpı 2 çarpı 7'dir. Yani 2'nin karesi çarpı 7'dir. Şimdi arkadaşlar 28 sayısının bütün bölenlerini ben size yazmak istiyorum. Bu soruyu net bir şekilde irdeleyebilmek için. Daha sonrasında da herhangi bir soru karşımıza çıktığı zaman 3 saniye 2 saniye içerisinde nasıl cevap verilir bu soruya bunu öğreteceğim. 28 sayısının tüm bölenleri nelerdir? Sırayla yazıyorum. 1 böler hocam 2 de bölüyor 4 e, de zaten bölüyor 7 e, bölüyor hocam. Daha sonrasında 28'i 14 bölüyor. 14'ten sonra da bir de 28 bular. Ki zaten 2'yi 1 arttırdım, 3, 1'i 1 arttırdım. 2 3 kere 2'den 6 idi. Ben de zaten 6 tane bölen buldum. Çok güzel. Ve bunlar bölüyor da -1'in böldüğünü de biliyorsun. Tam bölen demiş bak yine. -2 de bölüyor, -4 de, -7, -14 ve -28 de yine bu sayıları zaten tam bölüyor. Ve normal şartlar altında ben bunları topladığım takdirde 0 gelecekti. Sıfır gelecek ti diyorum. Neden? Çünkü bize tam bölenleri sormamış. Bu sefer asal olmayan tam bölenlerinin toplamını sormuş. Yani asalları istemiyor. Peki bunun içinde asallar hangileri var? Bir iki var bir de 7 var. İşte diyor ki bunlar haricindekileri topla diyor. Bunları toplama diyor. Şimdi bak gelin toplayalım. 1-1 gitti. 4-4 gitti. 14-14 28-28 gitti. Şunları da zaten toplamayacaktım. Madem öyle hangilerini toplayacağım? Eksi 2 ve eksi 7'yi toplayacağım sadece. Ne gelecek? Eksi 9 gelecek. Cevabımız bu. Peki. Hocam 28 gibi küçük bir sayı değil de bana gidip örnek veriyorum. 68.763 sayısının tamam mı? Tam, asal olmayan tam bölenlerinin toplamı sorulsaydı. O zaman ne yapacaktım? Hemen bunu asal çarpanlarına ayıracaksın. Asal çarpanlar ayırdıktan sonra şurada oluşan asallar var ya. He, bu asalları topla. 2 ile 7'nin toplamı kaç yapar? 9. O zaman cevap eksi 9'dur diyeceksin. Varsayalım ki şunun asal bölenlerinin toplamı 33 geldi ya. Sen ne yapacaksın hemen? He tamam cevap eksi 33 diyeceksin. Sen as asalların toplamını 52 mi buldun? Cevap eksi 52'dir o zaman. Anlaştık Mutlaka ama mutlaka notunu alabilirsin buraya. Bu soruları bu şekilde çözebilirsin. Şimdi devam edelim. Dokuzuncu örneğimiz iyi dinliyorsun. 80 bölü 2 eksi 1 ifadesinin en küçük doğal sayı değeri için n doğal sayısı acaba kaç olmalı diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle bu ifadenin en küçük doğal sayı değeri lazım bize. Fakat bu ifade en küçük doğal sayı değerini alırken de N'nin de aynı zamanda doğal sayı olmasını da istiyor beyefendi. Tamam. Hem N doğal sayı olsun diyor. Hem de bunun sonucu doğal sayı olsun diyor. Hem de en küçüğünü istiyor. Bayağı bir şey istemiş yani. Tamam. O halde arkadaşlar 80 sayısını gelin sizle beraber bir güzel asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 40 geldi hocam Tekrar 2'ye böldüm 20 2'ye böldüm 10 geldi 2'ye böldüm 5 ve 5'e böldüm 1 geldi Yani bizim 80 sayımız arkadaşlar 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1'miş 16 kere 5 Peki. Şimdi diyor ki Ben bu 80'i 2n-1 gibi bir sayıya böleceğim Şimdi 2n-1'i buraya kocaman yazdım Niye kocaman yazdım Teknik çiftlik işlerken Temel kavramlarda 2n dediğimiz şey neydi Hocam çiftlik göstergesiydi. 2 ne eksi 1 neydi? E, çift sayıdan 1 çıkardığımız için o da tek sayı veriyordu. Demek ki 2 ne eksi 1 ne olmalı arkadaşlar? Her halükarda tek olmalı. Yani bizim alt kısmımız 80'i bölen o sayı tek sayıymış. Şimdi madem 80'i bölen sayı tek sayı bize bu 80'in içerisindeki şurada oluşturacağımız tek sayı gerekiyor. Bu 1. İkincisi de bunun bir de en küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla ben şuradaki çiftlerin alayını silerim. Derim ki geriye zaten tekler kalır. O da zaten 5'miş. Demek ki 2n-1 ne olmalıymış arkadaşlar? 5 olmalıymış. 2n-1 5 ise 2n tabii ki 6'dır. Ve n sayısı burada kaçtır? 3'tür Bize neye sorulmuştu? Cevap 3. Böylelikle 80'i de 5'e bölerek 16 cevabını alırız. Bütün istenilenler gerçekleşti. Bunun sonucu doğal sayı çıktı. 16 bir doğal sayı. N sayısı bir doğal sayı oldu. Evet. N sayısı bir doğal sayı. Ve sevgili arkadaşlar. Ve sevgili arkadaşlar. En küçük değerini bulduk. O da 16. Şimdi mesela <gülüyor> bu soruyu tahta yazıp e, çözdüğümü hatırlıyorum. Gençlerden bir tanesi şöyle demişti. Hocam 2N-1 tamam. Doğal sayı olacaksa bunun sonucu 1 olması gerekmiyor mu? En küçük 1 olur. Tamam da. 2N-1 o zaman. 80 olması gerekiyor ki. 2N-81 olur. N buradan 81 bölü 2 yani 40 buçuk olur. Ki 40 buçuk bir doğal sayı değil. Ama bize ne diyor? de bir doğal sayı olsun istiyor. Bunu da kaçırmayacağız. Anlaştık? Bütün istenilenleri tek tek yerine getireceğiz. Yani matematik öyle bir şey. Tamam. A, B ve C olsun istiyorsa sen A'yı getirdin, B'yi getirdin, C'yi de bulamadın demek olmuyor matematikte. Diyor ki eksik yapmış Olmaz diyor. 10. örneğimiz. 120 çarpı X. Y küpe eşitmiş. Bu eşitliği sağlayan en küçük pozitif Y sayısı kaçtır? Şimdi öncelikle <gülüyor> bu tarz sorularda şöyle diyelim mi? Şuraya bir not yazın. Soruyu çözmeye başlamadan önce. Bir notumuz olsun arkadaşlar burada. Tamam. Buraya bir karesel sayı yazın. Karesel sayı. Buraya da bir kübik sayı yazın arkadaşlar. Tamam. Buraya da kübik sayı yazın. Pekala. Şimdi karesel sayı dediğimiz sevgili arkadaşlarım sayılar bir tam sayının bir tam sayının karesidir. Bir tam sayının karesidir. Kübik sayılarda yine bir tam sayının bir tam sayının küpüdür arkadaşlar. Sayının küpü olarak yazılabilen sayılardır. Şimdi bu sayıların özellikleri var mı hocam? Özellikleri tabii ki var. Karesel sayıları Asal çarpanlarına ayırdığında Asal çarpanlarına Ayırdığında Tüm Asalların Bunu yaz bak benimle beraber Ben yazıyorum üşenmiyorum sen de yaz tamam Tüm asalların Kuvvetleri Ne olacak Çift olmalı Çift sayı olmalı Hani çarpanlar Ayırmıştık ya bir sürü ayırdık zaten burada. Örnek veriyorum en son bir tane ayırmıştık. Ne yarmıştık? 38 sayısı. Tamam mı? 2 kere 19 diye ayırdık asal çarpanlarına. Buradaki 2019'un kuvvetleri eğer 38 karesel bir sayı olmuş olsaydı. 2019'un kuvvetleri çift sayı olmalıydı. Ve bakıyorsun 1 ve 1 demek ki bu karesel değil diyebilirsin. Kübik sayılarda da sevgili arkadaşlarım. Aynı şey tamam mı? Aynı notu buraya da siz de benim gibi denden koyabilirsiniz. Hepsini yazmak zorunda değilsiniz. Buraya arkadaşlarım şöyle alalım. Bu da şunun notu unutmayın. Bu şu kısmın notu. Tamam. Asal çarpandan ayrıldığında tüm asalların kuvvetleri çift değil. Ne olmak zorunda? Üçün katı olmak zorunda. Üçün katı olmalı diyoruz. Herhangi bir kübik sayının asal çarpandan ayrılmış halini bulduğunuz takdirde bu asalların asal çarpanın içerisindeki Asalların kuvvetleri 3'ün katı olacak Herhangi bir karesel sayı ise Asal çarpanlarına ayırdığınız takdirde Her asalın karesi, Her asalın kuvveti Mutlaka 2'nin katı olmak Zorunda diyoruz Anlaştık mı <gülüyor> Şimdi o zaman bu notları Aldıysanız ben biraz notları küçülteceğim Arkadaşlar sorumuzu çözmeye yer kalmadı Şöyle yapsak yeterli Şimdi düşünelim 120 sayısı Hemen bir asal çarpanlarına yapıştırayım ben bunu. Tamam mı? Ne yazalım? 2'ye böldüm 60 oldu. 2'ye böldüm 30 oldu. 2'ye böldüm 15 oldu. 3'e böldüm 5 oldu. 5'e böldüm 1 oldu. Tamam mı? Şimdi bu 120 sayısı için. 120 sayısını ben 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 biçiminde mi yazdım? Aynen hocam öyle yazdım. Peki şu 3'ü tekrardan yazalım. Bir de bunun yanında ne vardı? Hocam x sayısı vardı. Ve bu y küp'e eşitti. Şimdi buradaki y küp sayısı. Y herhangi bir tam sayı. Y sayısı. Y sayısı. Kübik bir sayı mıdır? Evet hocam kübiktir. Neden? Çünkü bir sayının küpü sonuçta bu değil mi? Bir sayının küpü. Peki. O zaman sol tarafta bir sayının kübü müdür? Evet kübüdür Ve bana neyi sormuş? En küçüğünü sormuş. Tamam en küçüğünü sormuş. O zaman sen diyeceksin ki... Ya, İsmail'e şey kübik sayılarla alakalı bir not yazdırmıştı. Ne demişti? Ben bu kübik sayıları asal çarpanlarına ayırdığım takdirde asalların kuvvetleri 3'ün katı olmalıydı. E bakıyorsun, 2 bunu sağlıyor. Bak burada. Üssü 3, üç, 3'ün katı. Ama 3 bunu sağlamıyor. E 5 de bunu sağlamıyor. O zaman bize ne lazım? Mesela burada bir tane 3 var. Bana 2 tane daha 3 olmuş olsaydı. Burada bir tane 5 var. 2 tane daha 5 olmuş olsaydı sağlardı. O zaman şöyle olurdu işte. 2'nin küpü çarpı, 3'ün küpü çarpı, 5'in küpü olurdu. Ve ben bunu 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. 30'un küpü biçiminde yazabilirdim diyeceksin. Ve şu an sorumuz bitti. En küçük pozitif y sayısını sormuştu bize. En küçük pozitif y sayısı arkadaşlar bakın. Y küp 30'un küpü ise y zaten 30'dur arkadaşlar. Ve bu da minimum değeridir. Maksimumunu bulabilir miyiz? Maksimumunu bulamayız. 30'un bir büyüğünü bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Ne yapardım biliyor musun? 2'nin küpü yerine 2 üzeri 6 yapardım burayı. 2 üzeri 6 yapmaya çalışırdın. Tamam mı? Veya 3 üzeri 6 yapmaya çalışırdın. 5 üzeri 6 yapmaya çalışırdın. Kuvvetleri bir şekilde 3'ün katı olsun da sadece 3 olması gerekmiyor. Bir şekilde 3'ün katı olsun yeter. Kübik sayı olmasına yetiyor zaten. Tamam Dolayısıyla gençler bizim y sayımızın en küçük değeri 30'dur diyeceğiz. Şimdi bu cepte. Örneki 11'e bakalım sizle beraber. Burada hem kareseli hem kübüyü işleyeceğiz. 80 çarpı x. 80 neydi ya? 82 üzeri 4 çarpı 5 miydi? 5 üzeri 1. Çarpı neyimiz var? X'imiz var. Eşittir bir sayının karesi diyor. 135 var. 135'i hemen ayıralım. Hadi kafadan ayıralım. 135 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlar. 9'a böldüğünüz takdirde 15 gelir. O zaman 27 kere 5. 27 kere 5. O da 3'ün küpü. 3'ün küpü çarpı 5 üzeri 1 diyebiliriz. Çarpı neyimiz var arkadaşlar? Bir tane y'imiz var. Ve bu da b'nin küpüne eşitmiş. Bak şimdi. Güzel arkadaşım. Dikkat et. A kare diyor. Nasıl sayı bu? Nasıl sayı? Karesel sayı değil mi? Heh. Şimdi. Burası ne? B küp diyor. Bu nasıl sayı? O zaman bu da kübik sayı. E çok güzel. Demek ki şu tarafın kuvvetleri hep çift olacak. Bu tarafın kuvvetleri de hep 3'ün katı olacak. E tamam biz soruyu çözmüşüz ya. Vallahi içinden geçmişiz sorunun haberimiz yok. Ufacık bilgiler biliyorsun soru bitiyor. Şimdi bak. Karesel olduğu için üstleri çift olacak ya. Bu zaten çift. Aferin sana. 5 sayısına bakıyorum. 5 sayısına. Kaç tane 5 var burada? 1 tane. E üstü çift olsun diye. Kaç tane daha 5 lazım? 1 tane daha 5 lazım. İşte o x arkadaşlarım. x'in en küçük değeri 5. X'in en küçük değeri 5'tir deriz. Şimdi geçtim yan tarafa. Kübik olması için kuvvetlerinin 3'ün katı olması gerekiyordu. Bak bu 3'ün katı mı? Katı Vallahi O zaman aferin ona. 5 üzeri 1 demiş. He şimdi bir tane 5'imiz var. 3 e, tane 5 bizi işimizi görür mü? Görür. O zaman ne yapma, ne yapılması gerekiyor? 5'in karesi. Yani 2 tane daha 5 olsaydı burada çarpımları 5'in küp olurdu. Demek ki bu da neymiş ya? Yani y'nin minimum değeri de neymiş arkadaşlar? 5'in karesinden... 25'miş. E bana x artı y toplamının en küçük değeri sorulmamış mıydı? Ben zaten ikisinde, de y'nin de en küçük değerlerini bulmadım mı? O zaman gençler bunların da toplamı x artı y'nin en küçük değeridir. x artı y'nin minimum değeri eşittir. 5 artı 25'ten 30 yapar diyeceğiz. Doğru cevabımız buydu diyeceğiz arkadaşlar. Ve geçtim 12. soruma. 12. örneğime. Gençler <gülüyor> 240 sayısının doğal sayı bölenlerinden Kaç tanesi tam karedir? Ha, şimdi Duracağız burada 240 sayısını düşüneceğiz Doğal sayı bölenlerini düşüneceğiz Bunlardan kaçı tam karedir? Şimdi öncelikle 240'ı Bir asal çarpanlarına bizim ayırmamız gerekiyor Bunu ben 2'ye bölersem Burası 120 gelir Tekrar 2'ye bölersem 60 olur Tekrar 2'ye böldüm 30 geldi 2'ye böldüm 15 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. Peki. Güzel. Bu 240 sayısını demek ki ben 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 çarpı. Bir tane 3 var. 3 üzeri 1. Bir tane de 5 olduğu için 5 üzeri 1 biçimde yazabilirim. Bana diyor ki <gülüyor> şunların içinden seçerek oluşturduğum tam bölenlerden kaç tanesi tam karedir ya da kareseldir? Tam kare demek ne demek? Karesel demek arkadaşlar. Tamam kaç tanesi kareseldir diye soruyor. Peki şimdi üçten bir tane olduğu için karesel olmasına imkan yok. Yani içerisinde 3 bulunan herhangi bir çarpanın karesel olmasına imkan yok. Neden? Çünkü üçten bir tane var. Karesel olanlarından hep hep ne olması lazımdı? Çift olması lazımdı. 5'ten de bir tane var. Demek ki 5 çarpanı olanların içerisinde de karesel olmasına imkan yok. O zaman 3'ü ve 5'i görmezden gelebilirim ya. Olmaz mı? 2 üzeri 4 kaldı geriye. Kuvveti de çift olduğu için bu işimize yarar. 2 üzeri 4 sayısından ben hangi tam bölenleri elde edebilirim? Mesela 1'i elde edebilir miyim? Hiç seçmem. 2 üzeri 0, 1. 2 üzeri 1'i seçersem 2. 2 üzeri 2'yi seçersem 4. 2 üzeri 3'ü seçersem 8. 2 üzeri 4'ü seçersem 16. Şimdi karesel olanlar hangidir? Bakın bu bir karesel sayıdır 16. Bu da karesel sayıdır 4 2'nin karesi. Arkadaşlar bu da karesel sayıdır 1'in karesidir çünkü. Tamam sonuç olarak 1 dediğimiz şey buradaki 2'nin sıfırıncı kuvvetidir. Ve sıfır da sonuç olarak çift bir sayıdır bunu da unutmayın. Ve 2 üzeri 0 bize neyi veriyordu Biri veriyordu. Demek ki kaç tanesi kareselmiş 1, 2, 3 tanesi karesel. O halde cevabımız ne olacak? Üç tanesi diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Doğru cevabımız da bu olacak. Ve gençler bu sayfamızı da bitirdik. Eğer bu sayfayı da bitirdikten sonra şöyle sayfaya uzaktan şöyle sen arkana yaslan şöyle defterine kitabına bir bak. Bakalım doldurmuş musun? Şöyle dolu dolu iki sayfa yapmış mısın bu derste? Şöyle bir bak. Gerçekten iyi matematik öğreniyorsun. Tamam. Emin ellerde dinliyorsun. Onu da aklından çıkarma. Emin ellerde dinliyorsun. Ee, şanslısın valla. Benim benim gibi bir hocam olmuş olsaydı... Ee, gerçi benim hocalarım da çok iyiydi ya. <gülüyor> Serdar hocam beni bir gün görüyorsan sana çok çok selamlarımı iletiyorum. Devam. Pozitif bir x tam... Serdar hoca benim lisedeki matematik hocam. Bana matematiği seyreden adam. Pozitif bir x tam sayısının asal bölenlerinin sayısı a olsun. Şimdi bak bu dikkat. Bu güzel bir not. Tamam mı? Bu not güzel. Buraya güzel not yazın arkadaşlar. Buraya güzel not diye ekleyin. Pozitif bir x tam sayısının asal bölenlerinin sayısı a olsun. Asal bölenleri. Yani mesela şöyle. 28 ayırmıştık ya. 2'nin karesi çarpı 7 üzeri 1 demiştik. Bunun normalde 6 tane tam böleni vardı ama bunlardan sadece 2 ve 7 asal. Yani 2 tane asal vardı. Tamam Asal bölenlerinin sayısı a. Yani şurada iki tane dedik ki a tane asal böleni var gibi düşünün. Siz x sayısını a çarpı b eşitliğini sağlayan ve aralarında asal olan a b pozitif tam sayı ikililerinin sayısı 2 üzeri a ile bulunur diyoruz. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. 28 sayısı için 1 ile 28 1 ile 28. 1 kere 28. 28'i verir. 1 ile 28 aralarında asaldır. Aynı şekilde 28 ile 1'i de yazacağız. Veya 4 ile 7. 7 ile 4. Tamam. Başka var mı hocam? Başka bulamazsın. 2'ye 14. 14'e 2 var ama. Bunlar aralarında asal değiller işte. Sorun orada. Ama bunların hepsi aralarında asal. Dolayısıyla kaç taneymiş? 4 tane. İşte diyorum ki. Bunu bulmanın kısa yolu şu. 28 sayısı için. Bizim 2 tane asal Çarpanımız yok mu? Var. O zaman formülde yerine yaz. A gördüğün yere 2'yi yazacaksın. 2 tane olduğu için. Cevap neymiş? 4 tane. Yani bunları tek tek bulup bulduktan sonra sayı adedini saymak yerine direkt bunu bul ve cevabı işaret ediyoruz. Anlaştık. Anladın anladın. Tamam. 13. örnek. A ve B aralarında asal sayılar. Buna göre. 240 sayısı A kere B. Ee, şeklinde bu eşitliği sağlayan AB doğal sayı ikililerinin sayısı kaçtır? Hemen ne yapıyorsun? 240'ı asal çarpanlarına bir güzel ayırıyorsun. 2'ye bölelim, 120. Tekrar 2'ye böldünüz, 60. Tekrar 2'ye böldünüz, 30. 2'ye böldünüz, 15. 3'e böldünüz, 5. 5'e böldüğünüz ne geldi? 1 geldi. Şimdi bunu yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4. Tamam, mı? 4. Aslına bakarsanız bu kadarıma da gerek yok. Şöyle de yapabilirsiniz. Burada zaten kaç tane asal var? 2 var. 3 var. 5 var. Kaç tane asal var? Şöyle yapalım. 3 tane zaten asalımız var. Tamam asal çarpan var. Formüle idi. 2'nin kaç tane ise o kadar. 3. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti kaç? 8. O zaman cevabımız da 8 olur diyebiliriz. Dilersen hepsini yazıp sayılabilirsin. Ama bu biraz vaktini alır sanırım değil mi? Bence de vaktini alır. Uğraşma. 14. örnek. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı eksi 9 olan iki basamaklı bir doğal sayı maksimum kaç olabilir? Bir dakika ya. Bir dakika şimdi dur. Biz bu asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamının eksi 9 olduğu bir soru daha görmüştük sanki. Hadi gel yukarı doğru bir yolculuğa çıkalım seninle. Şöyle çıkalım bakalım neler göreceğiz. Yukarı doğru çıktım, çıktım, çıktım. Sanki şurada bir şeyler. Hah, bak. Şu soruydu değil mi? -9 bulmuştuk. Ve -9 olmasının sebebi iki tane asalın toplamının, şunların toplamının 9 dokuz olmasıydı. 9'sa -9 yapabilirsiniz demiştim. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı bulunurken. E şimdi madem öyle, -9 olabilmesi için demek ki bizim iki tane asal çarpan'a ihtiyacımız var. 2 ve 7. Aklında bulunsun. Ee, tut bunu aklında Hemen alt sayfaya ineceğiz çünkü tamam mı Ama, Anam nereler açıldı dedim, nerelere değdi Heh. Şimdi aşağı doğru iniyoruz arkadaşlarım İndik indik indik Burada ne demiş asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı Eksi 9 olan tersten yürüyoruz bu sefer ee, iki basamaklı bir doğal sayı En yani çok kaç olabilir diye sormuş Tamam güzel Şimdi ben sonuç olarak bu, sayını, bu sayıya bir x dersem ben bu sayının 2 ve 7 asal çarpanlarını içereceğini biliyorum. Yani bu sayı 14 de olabilir örnek veriyorum. Çünkü 14'ün de asal olmayan. Çünkü 2, 2 üzeri 1, 7 üzeri 1 derim 14 gelir. 14'ün de demek ki asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı eksi 9 olacak. Ama bizden onu istemiyor. Bu sayı 2 basamaklı olarak en çok kaç olabilir diye sormuş. Bizden bu isteniyor. Dolayısıyla ben bu 1 demeyeceğim bunlara. Şöyle diyeceğiz. 2 üzeri A çarpı 7 üzeri B olsun. Ve ben bunun... İki basamaklı, iki basamaklı, iki basamaklı maksimum değerini arıyorum arkadaşlar. Maksimum değer bu soruluyor bize. Peki ben bunun iki basamaklı olup da e, maksimum değerini nasıl bulurum? Şöyle diyebilirsiniz. İşte şuradan yürürsünüz önce. Dersiniz ki işte 2'yi birazcık büyütelim. Örnek veriyorum 2'nin küpü çarpı 7 üzeri 1 olsun. 7 üzeri 2 derseniz 8'e çarptığınız zaman büyük gelir. Bu 8 kere 7'den 56'dır. Bak az önceki 28'den daha büyük bir veya 14'ten veya 28'den daha büyük bir değer bulduk bulmasına. Fakat daha büyüğü olabilir mi? Burada ikileri büyütmek yerine zaten halihazırda büyük olan 7'yi biraz büyütmek çok daha mantıklı bir hareket olacaktır. Örnek veriyorum. 7 üzeri bir değil de 7'nin karesini düşünelim ki 7'nin karesi kaçtır? Hocam 49. Şimdi çok güzel bir sayı geldi. Neden? Çünkü 2 katı 100'e gayet yakın. Dolayısıyla 2 katı dediğim için burayı da 2 üzeri 1 seçelim. Burası da 2'dir. 2 kere 49 da bize 98'i verir. Zaten bir büyük yani 98'den bir büyük olan e, ve en büyük iki basamaklı doğal sayımız olan 99'un içinde zaten 2 çarpanı bile yoktur. Bir kere tek say. Dolayısıyla artık bulduğunuz cevaptan emin bile olabilirsiniz. Bulduğum cevap net bir şekilde doğru. Sadece 2 ve 7 çarpanlarını kullandım. Dolayısıyla bunun asal e, bölenleri 2 ve 7'dir. Asal bölenlerini dışarı çıkarıp Diğer asal bölenlerini topladığın takdirde de Eksi 9 geleceğini zaten SML hocam bana bir sayfada öğretmişti Dolayısıyla bir sıkıntım yok Cevap eksi 9'dur Hadi yürüyelim baba diyebilirsin Tamam Geçtik 15'e 24 çarpı A 24 çarpı A Eşittir B'nin karesi Eşitliğini sağlayan A ve B doğal sayıları için A artı B toplamı En az Kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi A ile B doğal sayı olacak diyor değil mi? Burada sevgili arkadaşlarım. Tabi enerjimiz de güzel şu an. E, gayet akıcı da gidiyoruz tamam mı? Bu akıcılık seviyesinde işlerken özellikle de sınıf ortamındaysak. Özel derste de olabilir hiç sıkıntı değil. Özellikle deneme sınavındaysak. Bu tarz ifadelerde yanılma ihtimalimiz oldukça yüksek. Çünkü genelde artık böyle soruları alıştığımız için bakın 15. örneği çözüyoruz. O 15 tane örneğin arasında ben sana farklı çeşit çeşit örnekler de çözdüm. Notlar da aldık tamam muhabbet de ettik. Tüm bunlar olduğu zaman tabii ne oluyor? İnsan beyni böyle biraz laçkalaşıyor. Çünkü yaklaşık olarak 49-50 dakikadır dersin içindeyiz. Ve 49-50 dakikalık bir dersin içerisinde arkadaşlarım ee, biraz adaptasyonunuz Kısıtlanmış olabilir. Adaptasyon seviyemiz biraz alt seviyelere doğru hareket etmiş olabilir. Sıkıntı yok. Bu soruyu okuduğumuz zaman da net bir ifadeyle söylemem gerekiyor ki bir şeyleri kaçırabilirsiniz. Neyi mesela? Hocam şunu bak. Doğal sayı diyor. Ya, aşırı derecede, aşırı derecede normal görünüyor. Tamam? Sanki bütün sorularda A ve B doğal sayı yazıyormuş gibi hissiyatına kapılıyorsunuz değil mi? Ama öyle değil. Bu soru için doğal sayı bizim, için, bizim inanılmaz derecede işimizi kurtarıyor. Diğer türlü biraz uğraşacakken işimizi kurtarıyor. Normalde ben bu soruyu nasıl çözecektim? Doğal sayıları okumadığımı düşünelim. 24 dediğimiz sayı hocam 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1'dir yanına a'yı yazmış b kare demiş hocam siz işte anlatmıştınız bu karesel bir sayıydı karesel sayıları da asal çarpanlarına ayırdığımız takdirde bütün asalların kuvvetlerinin çift gelmesi gerekiyordu e bakıyorsunuz 2'nin küpü çift değil çift olması için bir tane 2 üzeri 1 ile çarpılması gerekiyor 3 üzeri 1 üzeri 1 çift değil e, çift olmadığı için de Çift olabilmesi için 3 üzeri 1 ile çarpmak gerekiyor. Dolayısıyla 2 kere 3'ten 6. Demek ki burada A sayımız 6 olacak. B sayımızda burası da doğal olarak ne geldi? 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi mi geldi? E hocam bu da 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'in karesidir. E şu gelir. Demek ki içerisinde kaç? 12. 12'nin karesi de eğer B kareyse kimse kusura bakmasın. B'de 12'dir deriz. B 12'ymiş. A da altıymış. Demek ki A 6 artı 12'den cevap da 18'miş diyebiliriz. Bu farklı bir <gülüyor> evrende doğru bir cevap olabilir. Ama bu sorunun evreninde bu soru doğru cevap, yani bu cevap doğru cevap değil arkadaşlar. Gayet de mantıklılığa çözdük. Bir sıkıntımız yok ama doğru değil. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bakın doğal sayı demiş ya. Doğal sayı dediğimiz zaman ben ta ilk ders anlatmıştım size. Aklımıza ilk ne gelecek? Sıfır. Dolayısıyla... 24 çarpı doğal sayı dediği için 0 eşittir. 0'ın karesi yapmaz mı zaten? 0'ın karesi kaç arkadaşlar? 24 kere 0. 0'a eşittir değil mi? 24 kere 0 da 0'dır. 0'ın karesi de 0'dır. 0 karesel bir sayı mıdır? Evet gayet de tatlı karesel bir sayıdır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım burada A da 0'dır. B de 0'dır deriz. 0 artı 0'dan da bu toplamın ben en küçük değerini bulmuş olurum. Tamam ve geçtim 16. ve son örneğime artık. Konu anlatımımızın son örneği. A ve B farklı asal sayılar olmak üzere. X sayısı A kare çarpı B küp. Ve X üzeri P sayısının tam bölenlerinin sayısı 140 olduğuna göre P kaçtır? Şimdi X üzeri P demiş ya. Ondan önce X'i bir yazmak istiyorum. A kare çarpı B küp tarzında. Yukarıdakinin aynısını yazdım. Bana lazım olan şey x'in p'ninci kuvveti yani bunun p'ninci kuvvetini al demiş ve ben bunun p'ninci kuvvetini alırsam sol tarafta kimse kusura bakmasın adam gayıramayız dolayısıyla bunun p'ninci kuvvetini alıyorsam bununkini de almak zorundasın bir kere artık elimizde x üzeri p'miz var ve bu a karenin p'ninci kuvveti a karenin p'ninci kuvveti ve b küpün p'ninci kuvvetine de aynı zamanda eşittir ve bu x üzeri p sayısı a üzeri üstün üssü varsa anlatmıştım bu hafta. Neydi? Üstler çarpılıyordu. a üzeri 2p çarpı b üzeri 3p olarak yazılabiliyordu. Şimdi tüm bunları bu şekilde yazmışken bana bu x üzeri p sayısının tam bölenleri diyor ya tam bölen deyince aklına ne gelecekti? Negatif bölenler de aklına gelecek. Tam bölenlerinin sayısı neymiş? 140. Şimdi gelin tam bölenleri bulalım. Tam bölenleri için önce bir 2 çarpanımızı koyuyoruz. Sonra da şunu ve şunu bir artırıp çarpıyoruz. Yani 2p artı 1 çarpı 3p artı 1 diyorsunuz. Ve bu da kaçmış? 140 miymiş? Şimdi ben sol tarafı gider 2'ye bölerim. Şu 2'yi buradan kaldırıyorum. 2'ye böldüm. 1 geldi. 140'ı da 2'ye böleceğim. Tabii sol tarafa ne yapıyorsak? Sağ tarafı da aynısını yapacağız. 142'ye böldük. 70 geldi. Daha sonrasında da arkadaşlar 2 tane sayımız var. 2p artı 1 ve öteki de 3p artı 1. Hemen 70'in Tam sayı çarpanlarını düşünün. 70 deyince benim aklıma valla 14 kere 5 gelmez yani. Yani 100 kere düşünsem tamam, 100 kere farklı zamanlarda 70'i düşünsem 14 kere 5 aklıma gelmez. Benim aklıma hep 7 kere 10 gelir. Dolayısıyla, dolayısıyla buradaki p'nin 3 seçilmesi durumunda 2 kere 3, 6 artı 1'den 7 gelir. 3 kere 3. 9 artı 1'den 10 gelir ve 7 kere 10 bize 70'i sağlayacağı için P sayımız burada kaçmış arkadaşlar? 3'müş deriz. Bizden ne istenmişti zaten? P kaçtır diye sorulmuştu. Hayırlı uğurlu olsun. P de burada arkadaşlarım 3'tür diyebiliriz ve artık sizle beraber bu videoda son kez şöyle sayfamıza uzaktan bir göz atalım arkadaşlar. Bu sayfa diğer sayfalara göre daha az dolu fakat yine güzel verimli bir ee, yani kısa mini bir soru kampı Olmuş oldu bizim için güzel oldu Bugün 3 sayfa ve dolu dolu Verimli bir şekilde ders işledik arkadaşlar Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için Bir sonraki videomuzda ise Bölen sayılarının Testini çözeceğiz ve Toplamda gençler 12 tane soru var 12 tane sorudan sonra da Sizlere faktöriyel konusuna Geçeceğimizin haberini verip Ödevlerinizi anlatacağım Videoya geçiş yapacağız arkadaşlar Aklınıza bulunsun e, bu kamp e, nasıl gidiyor Vallahi benim için keyifli gidiyor e, Bir sıkıntı yok e, gençler Umarım sizler için de bir sıkıntı yoktur e, derslerinizi düzenli bir şekilde takip edin mutlaka ama mutlaka verdiğim ödevleri yapın videoları zamanında izleyin arkadaşlar e, Emin olun kamp bittiği zaman kendinizde hani böyle spora başlarda insanlar fitnesse falan başlarda böyle kaslarında önce bir yanma hisseder Daha sonrasında böyle geliştikçe nefesi açılır ciğerleri temizlenir falan böyle daha dinç hisseder ya işte o kıvama geleceksiniz arkadaşlar merak etmeyin güvenebilirsiniz gençler sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da Lütfen unutmayın